Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili ikizler 2023'ün en güzel keyifli aylarından biri başlıyor Şubat ayı bakalım konu başlıklarında neler var Aslan burcunda bir dolunay var Balık burcunda yeni ay doğuyor Mars burcunuzda ileri harekette ve gezegeniniz Merkür bu ay oğlak ve kova burcunda ilerleyecek Venüs Neptün balık burcunda kavuşuyorlar bakalım detaylar neler getiriyor Evet aya Aslan burcunda meydana gelecek dolunayın tesirleriyle başlıyoruz 5 Şubat'ta 16 derece Aslan burcunda dolunay sizin 3. evinizde parlamaya başlayacak ve ayın ilk haftasını özellikle etkileyen bir dolunay bu keyifli bir dolunay dolunay sizin için hayatınızda bazı fikirlerin netleşmesi bazı önemli kararlar almanız ya da daha önce yapmış olduğunuz bazı girişimlerin bu bir eğitimle ilgili bir çalışma olabilir ticari alandaki bazı hazırlıklar olabilir bunların netleşmesi ve sonuç vermesi anlamına geliyor güzel bir tatil bir seyahat yapabilirsiniz bu dolunay döneminde eğlenceli konular var özellikle yakın çevreniz kardeşler akrabalarla daha fazla bir arada olmanız onlarla bir şeyleri kutlamanız ve onlarla ilgili beklentilerinizin sonuç vermesi de mümkün görünüyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 16 derece ve yakınlarında artı eksi 5 derece alabilirsiniz e, sabit burçlarda Aslan kova akrep ya da boğa burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için çok daha önemli olacağını söyleyebilirim Tabii ki güneş ve yükseleni 16 derece ve yakınlarında olan ikizler içinde gayet dostane bir dolunay bu çok keyifli sizi destekleyen enerjiler alabilirsiniz bu dolunayda. Zihniniz de çok yaratıcı çalıştıracak olacak. Özellikle eğitim konularında işte zihinsel anlamda bunlar iletişim, tasarım işleri, medya işleri olabilir, yaratıcı faaliyetler olabilir. Bir şeyleri anlatmak, konuşmak, yazmak, çizmek gibi konular olabilir. Bu alanlarda da kendinizi iyi ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Artık Mars ikizlerde ileri hareketle, Merkür düzeldi. Dolayısıyla bu ay düşüncelerimiz hep ileri gidiyor. Yani geçtiğimiz 2-3 ayda biliyorsunuz retrolar bizi biraz yavaşlattı. Zihnimiz geçmişe daha çok takıldı. İşte kararsızlıklar vardı, belirsizlikler vardı ama bu ay bitiyor. Bu ay ileriye odaklanıyoruz. Düşüncelerimizi hayata geçiriyoruz. Hareket ediyoruz ve hızlı da ilerleyebiliyoruz bu fırsatı kaçırmayalım lütfen Mars sizin zaten ay boyunca enerjinizi arttıracak mücadele etme gücünüz var insiyatif alma gücünüz var cesursunuz heveslisiniz liderlik edebilme potansiyeliniz var Dolayısıyla çevrenizdeki kişileri de gayet güzel etkileyebilirsiniz her konuda ikna edebilirsiniz Hareket etme cesaretini bulabilirsiniz ve süreç içerisinde mücadele edilmesi gereken konularda da gayet cesurca ay boyunca mücadele edebilirsiniz. Konuşma beceriniz, yazma beceriniz, başkalarını ikna etme becerileriniz ay boyunca çok güçlü görünüyor sevgili ikizler. Venüs e, kova Bur e, balık burcunda ve bu sizin kariyer evinizde. Burada özellikle üstlerle ilişkilerde daha ılımlı, daha keyifli, yardımcı etkiler alabilirsiniz. 14, 15, 16 Şubat gibi Venüsün Neptün'le birleşmesi kariyere ait konularda biraz daha idealistçe, belki daha vizyoner olmanızı sağlayacak. Evet, hayallerinizi büyütüyorsunuz. Yaratıcılığınız güçlü, sezgileriniz güçlü. Burada zaman zaman tabii ki çok hayalperest görünebilirsiniz başkalarına karşı ama... Aslında bu hayal ettiğiniz şeyleri gerçekten somut bir şekilde hayata geçirebilecek, altını doldurabilecek koşullar da var. Ayın 11'inden sonra Merkürün de Kova burcuna geçişi bu anlamda sizin için Marsınızın da desteğiyle beraber daha somut adımlar atmanız, işte o vizyoner planlarınızı işte ne, geleceğe dair oluşturduğunuz o hayallerinizi, ideallerinizi başkalarına anlatma, sunma, onların desteklerini alma konusunda da sizi özellikle daha fazla cesaretlendirecek. Yurtdışı konuları, uluslararası konular, bununla bağlantılı her türlü tabii ki yazışmalar, görüşmeler, toplantılar olabilir. Hatta seyahatleriniz olabilir bu ay. 11'inden sonra özellikle Merkür de bu anlamda sizi hareketlendiriyor. Aynı zamanda Medyada, basında, internette, sosyal medyada yapılabilecek her türlü iletişim alanındaki faaliyetler, tasarımla ilgili konular, işte bazı sunumlar yapmanız, birilerine bir şeyleri anlatmanız, göstermeniz, e yani eğitimle ilgili faaliyetler de olabilir tabii ki sizin bir şeyleri öğrenmeniz ya da sizin başkalarına bir şeyleri öğretmeniz anlamında. Buralarda da çok yoğun etkileşimler var. Bunları da kariyerinizde iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 19'undan itibaren Güneş Balık Burcu'na geçiyor ve 20 Şubat'ta Balık Burcu'nun bir derecesine yeni ay var. Kariyer konuları, toplumdaki göreviniz, sorumluluklarınız, gelecek planlarınız, toplumdaki statünüz, burada bir yenilik söz konusu. Belki de hayal ettiğiniz, idealize ettiğiniz, tasarladığınız şeylerde bir adım atma bir kapı açılması söz konusu lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz bir derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay size geleceğinize ait kariyerinize ait bazı yeni kapılar açabilir başkalarının da desteklerini alabilirsiniz Evet büyük belki vizyonlarınız var ama özellikle otorite figürlerinin üstlerinizin bu anlamda madde ya da manevi desteklerini almanız kolaylaşabilir sevgili ikizler. Ayın 20'sinden sonra Venüs Koç burcuna geçiyor. Jüpiter biliyorsunuz Koç burcunda. Ayın son günlerinde ve önümüzdeki Mart'ın ilk günlerinde Venüs-Jüpiter'in birlikte hareketi bu yılın da en şanslı, verimli gökyüzü pozisyonlarından birisi. Jüpiter büyük şans, Venüs küçük şans ve ikisi beraber hareket edecek. 11. evinizde olacak ki burası da aslında çok şanslı ve kısmetli bir evdir. Burası başarı getirir bize. Bu anlamda özellikle kariyerdeki hedefleriniz, seçimleriniz, her neyse şimdi onun hem maddi anlamda getirileri hem de Ödül, başarı gibi kalabalıkların dikkatini çekmeniz, biraz daha belki burada statünüzde ilerlemeler, hani tüm bunları da rahatlıkla alabileceğiniz bir dönem. venüs jüpiter kavuşumu arkadaşlarla keyifli ilişkiler, yeni tanışmalar, arkadaşlarınızdan destek almanız, belki yeni teklifler, projeler anlamına da gelebilir. Arkadaşlarınızla grup halinde bazı çalışmalar, ekip çalışmalarında bulunabilirsiniz. Bu alanlarda şansınız var. Eğlenebileceğiniz bazı e, tabii ki burada şeyler olabilir. Yine arkadaşlarla beraber yapabileceğiniz girişimler olabilir. Kulüp, dernek, vakıf gibi çalışmalar toplumsal alanda yapabileceğiniz her türlü girişim. Aynı zamanda bu bir sosyal ortamda karşılaşabileceğiniz ama romantik de ilerleyebilecek bazı fırsatlar tüm bunları size sunmaya başlayacak sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.